İnsan ne kadar özgür olmalıdır? Ee, güzel yüzün başkasına zarar vermemek şartıyla özgür bir insanı görmek bile çok güzel. Ama başka insanlara zarar vermemek. Yani ölçü bu. Başka insanlara acı çektirmemek, rahatsız etmemek. O ölçü içerisinde alabildiğine özgür olmak lazım. Kur'an özgürlüğü anlatan bir kitaptır.